Merhaba arkadaşlar, Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları için Nisan 2018 astrolojik gündemini değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Evet, e, sevgili Oğlaklar, Nisan ayına Mart ayında başlayan Merkür Retros'un etkisiyle giriyoruz. Dolayısıyla e, bir takım konularda yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun zamanlar olmayacak Nisan başı. Mart ayından gelen veya daha önceden gelen bazı eksikleri eksikleri gedikleri giderme dönemi olacak Koç burcunda gerçekleşiyor bu Merkür retrosu Koç burcu sizin dördüncü evinizde Dolayısıyla evinizde tadilatlar yapmak için evde vakit geçirmek için ev düzenini sağlamak için konfor alanınızı düzenlemek için annenizle olan ilişkilerinizi İvanız olan işlerinizi düzenlemek için aslında harika zamanlar Nisan ayının ilk haftası. Yeni bir atraksiyona girmeden bu gibi düzenlemeler yapılabilir sevgili Oğlaklar. 16 Nisan'da bir yeni ay var. Koç burcunda gerçekleşiyor ve ile kavuşum yapıyor. Uranüs'ten bir yeni ay, yeni ay gene sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla ee, ani ve sıra dışı bir gelişme olabilir. Ev, yuva, konfor, anne ilişkileri açısından aniden e, bir ev arıyorsanız, aradığınız evi bulabilirsiniz. Bir anda taşınmaya karar verebilirsiniz. E, çok ani ve sıra dışı bir gelişme olacağını söyleyebilirim bu dördüncü ev konusunda. Veya bir araç alabilirsiniz konforunuzu etkileyen bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu dediğim gibi daha önceden planlanmış bir durum değil. E, yeni bir başlangıç yapmak için sıra dışı bir durum olabilir arkadaşlar. Ay boyunca Jüpiter ve Neptün'ün çok güzel bir açısı var. Şifacı bir açı olarak nitelendiriyoruz. Jüpiter akrepte, Neptün balıkta balık 3. evinizi akrep 11. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla bu alanda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer hedefleriniz, hayalleriniz, gelecek planlarınız, kardeşlerinizle ilgili bir gelecek planınız varsa Bununla ilgili güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Veya iletişim yoluyla güzel kariyer gelirleri elde edebilirsiniz. Yani iletişim ve hayalleriniz, geleceğiniz noktasında, sosyal çevreniz noktasında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çok arkadaş çevresiyle hoş sohbetler, güzel arkadaşlık ilişkileri bu ay boyunca gündemde olabilir sizin açınızdan. Evet, Oğlak Burcu'nda... Bu ay e, bilhassa ayın sonlarına doğru e, zorlu bir stellium var. Mars, Plüto ve Satürn Oğlak burcunda stellium'a geçecekler ve e, ay sonuna doğru birbirlerine daha çok yaklaşacaklar. E, Oğlak e, yükselen olarak veya ay burcu veya güneş burcu Oğlak olarak hayli zor olabilir sizin açınızdan arkadaşlar diğer burçlara nazaran. Bir tık daha zorlu geçebilir bu süreç sizin için. Her konuda zorlanabilirsiniz. İletişiminiz olabilir, eşiniz olabilir, kendinizi ifade etme biçiminiz olabilir, kendinizi aktarış tarzınız olabilir. Bir türlü yani istediğiniz şeyi yapamadığınız, yani bir şey de yapmak istemediğiniz ama yapmak zorunda bırakıldığınız, yani böyle bir arada kalmışlık bir girift çözülemez bir sıkıntılı bir hafta geçirebilirsiniz Nisan ayının son haftasında. Bu duruma önceden tedbir alırsak daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet ayın sonunda ise Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir dolunay var. Akrep sizin 11. evinizde. Dolayısıyla 11. ev konularında bir kapanış enerji söz konusu. 11. ev nedir? Bir sosyal çevreyi, bir e, statüyü bırakıp başka bir statüye veya sosyal çevreye gidebilirsiniz. Bir ünvanı terk edebilirsiniz veya terfi alabilirsiniz. ünvan katlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya gelecekle ilgili yeni bir hayal e, kurabilirsiniz. Ancak eskiye dair şeyleri kapatmak gerekiyor. Sonlandırmak gerekiyor ki yeni bir adım atabilelim. Bu sonlandırma enerjisi e, pek istediğimiz gibi, planladığımız gibi olmayacak. Daha doğrusu sonlandırmak konusunda biraz direnç gösterebileceğiz arkadaşlar. Ancak sonlandırmanın uzun vadede sizler için daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Bu konuda ayın son haftası zorlu geçtikten sonra son günlerine biraz teslimiyet enerjisiyle kendimizi akışa bırakmamız gerekiyor. Ayın ilk yarısına nazaran ikinci yarısı oldukça aktif hareketli olduğu kadar sıkıntılı da olabilir. Umarım ee, güzel, keyifli bir ay geçirirsiniz hepiniz arkadaşlar. Ben bu yorumları genel olarak yükselen oğlaklara göre yapıyorum. Ama ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu oğlak olanlar da dinleyebilirler. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.